Selamlar arkadaşlar Finroll'da hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz ve şu artık sonunda gitmek istediğim sokak dövüşüne gidebileceğiz yani mutluyum. Aynı zamanda da oyunun şöyle bir dövüş mekaniklerini test etmek için güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bakalım beğenecek miyiz? Hep beraber izleyip kararımızı verelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir görev listesini açalım abiler. Ha direkt zaten onu açmışız günlük. Psycho katil dövüş gecesi. Tehlike orta. Bizi dövüş gecesine götür kardeşim. Yok. İlerler misin birader? Kullanacağınız arabayı seveyim sizin. Oo, şu kendim için de bunu söyleyebilirim. Ben de güzel bir araç kullanıcısı sayılmam. <gülüyor> tamam hiç sayılma. <gülüyor> Bir şey demiyorum bunlara beyler. Arada ben de hata yapabiliyorum. Ne oluyor anasını satayım? Bu bizi, bu bizi ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez. Geçiyorum. Bizlik bir şey yok burada. Bir samuray durması gereken zamanı bilir ve park etmesi. İçin her zaman bir yer gerekmektedir. Bu durumda bu yaya yolu oluyor. hotel Arkadaşlar şuradaki son iki kelime Japonca'da teveru. Japonca yazmışlar. Girelim, ama daha mı farklı bir yerden giriyoruz Na nereden giriyoruz neyse şuradan giriliyordur herhalde. I'm not afraid of anyone, you know. Tamam abla sen kimseden korkmazsın. Şuradan bir yerden herhalde bir girişi var ki Arkadaşlar doğru düzgün giriş yerini göstermeyen oyunlar var ya Bu da onda Tamam şöyle yapalım, üste çıkalım Our resp Assassin's Creed oynuyormuş gibi hissediyorum. This pointless. kaydedelim. pointless. <gülüyor> kayıt. know kaydedildi? You don't get it. That body and this one, I'm the same person. So what? I'm seeing double. I used to be twins, which you could probably guess. The twins had a close bond. They wanted to be closer, stronger. So they installed neural oscillation syncs. And now they're, well, me. One, one person, person, two bodies. Two bodies. I the <laughs> We really do everything together even under the sheets i have one girlfriend for both bodies that's what you're asking shared between both <laughs> so what both of me go up and the other's on dude <laughs> no she's with one body monday through wednesday and the other wednesday through sunday trick uh ya ben bunları dikiside beşte de verim. Whatever. Oh, and if another one of you pops up, I'da might be my third ass. You got a sharp tongue, no doubt about it. Let's see how that helps you when fists start flying. So, can we get started? Show me what you got. Yes You had enough like your brother or hungry for more? That ain't my brother. Oh, that's me. Jesus, what's so hard to understand? Ah, ben fafa gitti. <gülüyor> Damit ikizlerle nasıl <gülüyor> konuşacağım? There's always the next fight. Stop talking to yourself. Listen, out of curiosity, you guys can read each other's thoughts. No, no, same, pers same person, same same thoughts. thoughts. If that were in the case, I'd be on schizoid meds. Incredible. Well, it's good to see you transition from circus ring to boxing ring. Give me a break. Hey, sure the Ripper didn't swap anything else out? 4 YOU! <gülüyor> <gülüyor> güzel dalga geçtik Lizi bar'a gitmemiz gerekiyormuş abiler Dur dur dur hemen saldırganlı açma Burda plak aldık Bu arada, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da, gayet canlarını okuduk milletin. Abilliğin Assassin's Creed oynuyormuş gibi hissettim şu an şöyle gidince yolu. Duydunuz mu abiler Japonca söyledi. Tam olarak duyamadım da bir yolculukla ilgili bir şeyler söyledi. Keşke biraz daha dikkat etseydim. Abimiz bize güzelinden Siber Donanım takmış bizde bizde öküz değiliz yani yapmamız gerekeni biliyoruz. Adam kırmızı da geçti. Nese. <gülüyor> <gülüyor> Adamın bir falan çalışmıyor. Abi hiç hayatımda bu kadar canlı bir şehir görmemiştim. Hadi, hadi bir Bu arada trafik kurallarını ihlal ediyor olabilirim. Çok bilmediğimden kaynaklı. bizim dönmemizi istiyor şuradan dönmemizi istiyor Hadi be abi Sizi bekleyeceğime, kendi trafiğimi, kendim açarım acı. Abi oyunun bu arada gelecek olan online versiyonu için sabırsızlanıyorum. Hem Ege kardeşimle de beraber oynamış olacağız abi, çok keyifli olacak. Bu arada izleyen arkadaşlar arasında sizlerden de oynamak isteyen olursa öf. Süper. Beraber girer girer oynarız. Çekilebilir misin be birader? Aa. ÇEKİL! I have so much like bu arada ödeyecek paramız var mı hiçbir fikrim yok ama ödeyebileceğimizi düşünüyorum. Kapıyı bu defa kapatmadık ama kapatırız arkadaşlar sonuçta geri geleceğiz yani bu yerden bir de. Heeeeyyyy selam dostum. How's biz going? Yeah, can't complain. Abi bu arada çok bir şey merak ettim. Çok bir şey merak ettim. Bizim bu adam borcumuzu ödeyecek paramız var mı? Yani yazıyor mu bu ne kadar borcumuzun olduğunu? Yalnız mı yan var. Yeah, retiring your 21.000. Bende ne kadar var? Hayırlı işler abi. Görüş Görüşmek üzere. Ee, görüşmek üzere birader. Kendine iyi bak. Haydır yanlış yerden dizinin- Dizinin mi bilmem neyin mi şunun bunun barının bilmem nesinin şeysinden geçmeyelim yanlış yerlerden. Paramız yok. 21 bin civarı bir şeyler biriktirmemiz gerekiyor. Allah kahretmesin. Evet arkadaşlar. Bir tatlı bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Dövüş mekanikleri ile ilgili. Beni gayet tatmin etti. Gayet keyifli geldi. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz. Bence güzel tepki veriyordu. Ki bir de arkadaşlar hani yakında 3 benim korktuğum bir konuydu oyunda nasıl yapacaklar, yapabilecekler mi gibisinden. Bence yapmışlar. Bir de şöyle güzelinden tekme atabileceğimiz tuşlar da olsa daha keyifli olacakmış. Ara bakalım zamanla eklerler artık. Yani en azından öyle umuyoruz. Ekleyin ya. Eklesinler biz ahmeti. Bence eklemeliler. Evet öyleyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ha